23'lük, 24 olduk, ben gitarist yanımda Maytra, hadi 26 diye sayalım. Biz de çünkü büyük ihtimalle dair olacağız onların arasına ve maç başlar başlamaz hızlı bir şekilde ekranlarımıza gelecek. Sanırım farkında değiller bu arada. Yanlarındaki ekibin şu anda... yok Fark ettiler sanırım ara seslerinden, evet. Aynen öyle, Frek bakmaya devam ediyor. Görme ihtimali çok yüksek şu anda, bir sprey gelir mi acaba? Oraya doğru temiz bir oyun geldi, Freak ilk ismini indirecek, Reaper yerde. İzem kenara doğru çekilmiş, Mezarcı son mermileri vuruyor. Onlar ilk oyunu kötü kapatmışlardı, burada da çok sıkışmış durumdalar. Ekip arkadaşlarından birini kaybettiler, Izem canını yenileyecek, %40'lar civarındaydı. Mezarcı yukarıya doğru, şimdi kapılar da hemen alınacak orada. Daha dar bir alana hapsediyor olacaklar onları. Ya biraz ortalandı gibi mezarcı ve gazi ikilisi ama rahat çıkacaklar sanırım oradan. Araçları da var gibi gözüküyor ama işte burada da Kemal Frek bekliyorlar. Hmm. E, Tabi de beklemek normal. Araçlar olduğunu biliyorlar. Bir spreyi 3 kişi alabilirler. Bu onlara ihtiyaç var kesinlikle. Bir spreyi bir bile alabilirler. Bu arada Frek şov yaptı adeta orada rünleriyle beraber aktifleştirmiş yani o m 4ün atış hızı herkesin dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Evet. Ezir bey bakıyor. Bırakmadı. Ile... Tek başına kötü konumdayız am. Onlar da ekip olarak Kerim Yaman ve Blood oynuyorlardı. Ama artık yani yeni bildiklerini farkındalar. Yani. Oradan büyük ihtimalle İzem'e pek açı vermeyeceklerdir. Aman Kemal. aman aman derken hiç affedilmedi yani hiç girmedi bu arada tabii, tabii. ince çok ince bir göz bakmak istedi İzem oraya ama Hı -hı. Burada bakacak bir şey yok dedi Kemal. Bam. Evet. Bu arada mk atışı diye bekliyordum. mk atışı tuttu üzerine kardopsan evet. 8 geldi. Tam birbirlerini tamamladılar gerçekten. Hı -hı. Şimdi onlar da hala eee Mezarcı ve Gazi'nin o taraflarda olduğunu biliyorlar. Bir de MW'nin tabii ki de. O üçlünün oradaki evlerde olduğunu bildikleri için de burayı o kadar da e, gönülden terk edemiyorlar. Çünkü burada da çok ciddi bir avantajları var aslında. Evet. Yani çünkü o üçlü evden çıkıp aşağı tarafa gitmek istese yine açık verecekler, sprey atabilecekler. Üç kişi zaten araç spreylerinin ne kadar yolduğunu gördük. Hı hı. Ya yani ben söyleyeyim e-spor camiasında bazı ekiplerde yok bu araç spreyleri bu arada. Güzel atıyorlar gerçekten. Ama orayı kesinlikle bırakmayacaklardır yani mezarcı, gazi ve Emin üçlüsünün işi çok kolaymış gibi durmuyor oradan çıkışlarında. Aynen öyle. Ve bakalım şimdi burada pati açıkta yakalayabilir rakiplerini yani bu evler bir anda kıymete bindi. E tabi kuzeyi demiştik buradaki alanların normalde de ne kadar zevkli olduğunu normalde de ne kadar tercih edildiğini biliyorduk. Arkadaşların da attı arabaya hemen yoluna devam edecek alanın köşesinden. İyi, takım. Düzeltiyorum, Sağlı. 20 oyuncu. Onu çok birlerine denk gelmezler ya. Evet evet, rahatlar. Sol taraftan aslında bir ekip var gibi şu anda e, minaretadan bakınca ama onlar da aracın sesini aldılar aslında ama pek açıları olmayacak. Kötü bir yerde çektiler aslında aracı ya da buradan koşarak mı gitmek istiyorlar, ondan da tam emin değilim. Ben araçla ilerleyebilirler diye düşünmüştüm ben de, ben ama de. neden böyle bir hamle yaptılar çok da emin değilim. Belki benzin azalmıştır. O da bir ihtimal. Ee, çok açıkta bırakmak yine yerine arabayı en azından daha ateşe almayacakları biraz daha info toplayarak koşabilecekleri bir e, bölgeyi tercih etmişlerdir. Ses vermek istemediler. Senin de söylediğin gibi. Bilmiyorum ya. 24 kişiyiz. Al işte boşa. Değil mi? Devam et. Devam yani. et. Devam et. Al boşa. Bayır aşağıya. Devam et yani. O burada hiç fena olmayan aslında duvarlarla güzel bir nokta oluşturulmuş. Yine Gazi ve Mezarcı ikisi tarafından emin zaten bitirilmişti. Yani bir oyuncuyu kaybetmiş olmak tabii ki bu modlarda bence önemli. Çok Geçen önemli, oyunda ıı, çok farkına varmıştık. Direkt galibiyeti belirledi. Bakın burada da aslında... Mezarcı ve Gazi'nin yerinden haberdar olan bir ekip olmalı sanırım oralarda <gülüyor> çünkü e, zaten o evde olduklarını zaten biliyorlardı. Bir de üstüne üstlük artık orada e, e, kutup duvarları olduğu için... Ooo duvarları... kötü bir oyun gelecek burada. Drive'a doğru yönelirler mi acaba? Fionaint <gülüyor> yakaladı. Memleri fena gitmemişti. Diğer tarafta egoisten atışlar var ama bir türlü istediklerini bulamadılar. Yani bu kadar aradan geçerken ben en az bir oyuncuyu indirebilirler gibi düşünüyordum. Araç belki. Fakat alınabilirdi, hı hı. patlatılabilirdi ama Kötü rahat kılıbdan çıktılar, evet. Biraz daha yukarılara doğru yol almaları gerekiyor şu anlık. Yani Gazi ve Mezarcı ikilisi hala o evde takılabiliyorlar. Ee, alan çok dışarıya doğru itmedi onları, aslında itti diyebiliriz artık köşede kaldılar. Harekete geçmek durumunda kalacaklarla kesinlikle birazdan ama onlar biraz daha başka takımların birbirine düşmesinden faydalanmayı bekliyorlarmış gibi gözüküyor şu anlık. Bana da öyle geldi. Burada aslında kıstırıldılar ve e, işleri çok zor. İki ekip de birbirini kıstırdı diyebiliriz. Üçüncü de geliyor arkadan. Belki Hı -hı. dördüncü ekip de geliyor. Pardon. Frek bakıyor, Kemal bakıyor, Vezir Bey bakıyor. E, zaten egoist ve kadrosu şu anda yerlerini çok belli etti. Güzel bir noktaya gideceğiz. Açıkta Kutup bir kez daha ne? konuşacak. Ve arkadan gelen aracın da sesini duydukları için aslında az önce onlar da tam olarak istedikleri performansı şu anlık e, yansıtamıyorlar. Çünkü o da zor. Arkanızdaki yükselti bu takım daha çekti. Ortada kalma ihtimaliniz yüksek. Onlar da bu ihtimali ortadan kaldırmak için şu anlık daha geriye, daha güvenli bir bölgeye geçecekler. Ya da oyuncuların üstüne basacakları uh, ihtimalleri var. Mezarcı yanıyor şu anda. Gazi orada. <gülüyor> Yani bu beklemediğim bir hamledi. Gerçekten çok burada iyiydi. üzerine doğru gidip, hayır hayır şundan da bahsediyorum hamle çok güzel ama Gazi'nin de yanmaya başlamasını evet, ben beklemiyordum. Evet, evet, evet. İkisi üst üste geldi. Benim kastım başkaydı, bambaşka bir şey oldu. Hoş bir oyundu, tatlı bir oyundu gerçekten. Şimdi 6x açıktı, 17-17 atışlarını yaptı. Mezarcı canını yeniliyor, sonrasında eğimini şöyle açacak. tahmini tabi bunlar. Herhangi bir oyuncu da yok hedefinde. Enerjiler yenileniyor. Çünkü buradan çıkmaları gerekecek. <gülüyor> Alan artık onların yanında değil. Ciddi bir mesafe kat etmeleri gerekiyor. Ve şu anlık bu mesafe aslında çok da ciddi değil. Bir anda sağlık verince aslında sağlık koşma ihtimali e, ortaya çıkmış oldu e, gazi ve mezarcı için. <gülüyor> yani ama yine de en son girecek ekip oldukları için tabii ki de dikkatler bir anda üstlerine e, çevrilebilir. Güzel bir kulübe. Şimdi burada pati açık yakalayabilir. Gördü, aynen öyle. Takım arkadaşı önüne doğru şöyle bir geçmişti ama dikkat. Hiç dağılmış gibi gözükmüyor. Ay ırkıyor, neyimde atmış son oh, atışları. Oh. Patiyi ise Dohtan geldi. Onun da kullanıyor olabileceğinden rüzgar. bahsetmiştik evet, zaten. Hemen bize gösterdi o da bunu. Sonunda şu kalkanı şu kadar net şekilde gördük, benim çok hoşuma gitti gerçekten. Dışarıdan gelen mermilerin nazarını azaltıyordu. Bir kez daha hatırlatalım ve tabii ki ateş ruhuna da üstün geliyordu mezarcıya Sub burada. Sub-Ziro'dan... İnsan, İnsan sonlandırdı. Rahat oynuyorlar artık. E, oyuncular birer birer takımlardan eksilmeye başladı. Uuuu <Gülüyor> amigo! Çıkan kanları gördün evet, mü? gördüm. Çıkan kanları gördün. O pıt sesi, o pıt sesi. Nisan'ın canını bayağı bir yakmış gibi. Kesinlikle. O AVM pek beklediği bir şey değildi büyük ihtimalle. Amigo da devam ediyor orada. Ama sanırım bakmadan önce bu sefer bir ilk yardım kiti kullansa hiç fena almayacak. Aynen öyle. Yine duvarlar çekiliyor, kutubunun sayesinde. Orada çok ciddi bir yakınlaşma olmuş aslında ama... Marazin ...bir takımın eksikliği haberi mı? geliyor bu oradan şu Aynen. anlık. Yok neredeyse. Bu arada aslında buradaki tabii yanmalardan biz bahsediyoruz ama e, bu da Ateş R Rünü'nün etkisi. Hangi oyuncuların kullandığını şimdiye kadar çok net göremedik ama en azından farklı seçimlerin yapılmış olması benim hoşuma gitti. Ha, benim, de, benim için de gayet mutluluk, verici. Sağdaki oyuncuyu ben ilk başta piklediğinde vuracak zannetmiştim ama birazcık e, zamanlama yedi aslında orada Barışçı. Tam içeri girerken oyuncu çıkmıştı. İstediği sonucu elde edemedi. Hop. Amigo AVM'yi kullanıyor. Patiler iyi girdiler bence oradan. Bayağı iyi girdiler. Bayağı uzaktan geldiler. Hı -hı. Barış, Avgun'u kullanmış. 6x ile beraber Kemal'e doğru. Kötü olmayan atışlar. Supresör tercihi birazcık tabii. Tartışmaya çık. Aynen öyle. Ama yine de o spreyler öyle dağlara taşlara gitmeyecek. kesinlikle. Bu şimdi orada görecek. Kolay skor, kolay skor. Tabii ki affedilmeyecek. Hop 39, 10. 39, 17. Sol taraftaysa Kemal ismi yazıyor. Oooo çok özeriksiz yakalandı. Fionem'in 3. seviye kaskı eyleği pek etkili değil. Patinin şu anda herhangi bir duvarı var mı onu merak ediyorum. Buz kullanıyordu gibi kalmış hakkında bu oyunda da. Ama tam emin değilim. Yakındı. Duvarlar kurduk. Duvarları. Hop. Frek'ten atışlar. Bir duvar daha gelecek mi acaba karşısına? Gel, yani oyun. Yeso iyi girdi bu arada. Duvar bu bombayı eğer atardı. atarsa tek başına eleyebilir bence orayı. Biraz sanki zamanlamada oh, hata var kendisinin üzerine gelen. Tabi beklemediği de bir bombaydı bu. 10 canı kalıyor şu anda. Sonrasında ee, Barış'ı kaldırmak isteyecek. Üçüncü bir duvar daha çekti. Yani ...duvarın avantajını çok daha net bir şekilde görebiliyoruz bu tarz açık alanlarda. Yani normalde burada rakiplerinizi raşlama ya da flankleme hmm. imkanınız yokken bile size bu imkanı sağlayabiliyor. Kesinlikle iyi kullanımlarını görüyoruz. Bakalım bu bomba da bir önceki kadar başarılı olacak mı Yeso'dan? Bombalardan ilki çok etkili değildi ama diğer tarafta Çato. Bu oyunu da bırakmak Olsun istemiyormuş gibi edici. gözüküyor, ileriye doğru çıktı MK'sında sadece 4 mermisi var, şurada bir şartörü dini görebiliriz ama bu ile beraber sonrasında kit basması daha önemli olacak. İlhan hasarını alıyor, son anda canını yeniliyor, o içeriye doğru giriş yaptı, son üzerine doğru patiden atışlar vardı, pati önce başka arkadaşını alıyor sonra Yiğisto'yu indiriyor. Barışçı'nın avbuysa susmayacak gözü gözükürken diğer tarafta güzel olan bir DP sprey geldi burda. Barışçı alanın dışında sürmeye devam ederken bu koşusunu yaptı. Onun üzerinde bir cili suite var bu kadar açık alanda böyle görünebilecekleri bölgede fazla etkili olabilir. Evet kesinlikle öyle bir şekilde de oradan kendini çıkarmayı zaten başardı. Yani bir anda o kadar sakinlikten sonra e, takımların bir an e, bire bire eksildiğini gördük yani üç takım var. Üç oyuncu hayatta ikiye bir durumda kalıyor Doh burada sanırım. Hayır, her, pardon her oyuncu şu anda tek başına. Ee, çok kolay bir karşılaşma olmayacak onlar için. Amigo, Doh ve Goiz pati. Üç oyuncu kapışı olacaklar birincilik için şu anda. Kullanım yani tabii ego ispatının yükseklik olarak e, avantajı var, alansa olarak da ciddi bir avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani duvarlarla da şu anda e, kendini e, güvenli bir şekilde getirebiliyor olsa da e, aşağıdan gelecek e, oyuncuların da aslında duvarlarla beraber kendilerini çok rahat hissettiğini göreceğim doğru. şimdi orayı, fena olmayan bir dönüş Amigo'dan bir canı bile neredeyse yok. Enerji, işte, enerji. Aynen öyle. Yani daha yayının başında bahsettiğimiz muhabbet şimdi Amigo açıkta kalınabilir. Pati'nin orada çıkıp vurması lazım. Emin'i birazcık aşağıya doğru indirdi. Galibiyete acaba hangi isim gidecek diye bakıyorum ama Pati için zaten işler çok kolay oldu.